Herkese selam. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size Satürn'ün evlerden geçişinin giriş bölümünü anlatacağım. Çünkü Satürn'ü bildiğiniz gibi masaya yatırdık. Satürn hayatımızda çok büyük yaralar açan, çok büyük idrak kapasitemizi genişleten ve bu idrakın hayatımızda genişlerken akla karayı seçtiğimiz bir zaman dilimini bize ifade ediyor. Evet değerli arkadaşlar Yeni bir bölümden herkese selamlar. Şimdi birçok insan şöyle düşünüyor. Astroloji deyince işte gökyüzündeki yıldızların bütün yaşadıklarımızın sebebi olduğunu söyleyen bir güruh var ki bu çok yanlış. Bizim ve gökyüzünü ve yaşadıklarımızı hepsini yoktan var eden Yüce Allah'tır. Tamam mı? Önce burada bir iyi anlamak lazım. Şimdi siz tarlaya bir ekin ekiyorsunuz. Ne oluyor ekin ektiğinizde? Ne zaman ekiyorsunuz bu ekini? İşte ilkbaharda ekiyorsunuz, sonbaharda kesiyorsunuz misalen. Ya da Ekim'de ekiyorsunuz, Kasım'da kesiyorsunuz. İşte bazı bitkiler yazın ekilir, bazı bitkiler ilkbaharda ekilir, bazı bitkiler sonbaharda ek ekilir. Bu iklimler arkadaşlar güneşin hareketlerine göre oluşuyor. O yüzden ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi kavramlar güneş ve dünyanın ekseni ve hareketleriyle oluşuyor. Dolayısıyla da sizin o ektiğiniz verimden yani ektiğiniz tohumdan verim almanız için doğru zamanda doğru ekimleri yapmanız lazım. Bazen yanlış zamanda yanlış ekimi yaparsınız ve bitkinin kökü çürür, yetişmez falan. Gidersin bakarsın, profesyonel birisine sorarsın. Dersin niye olmamış? Yanlış zamanda ekmişsin Bunun ekim zamanı bu değildir işte İşte arkadaşlar nasıl kışın zamanını güneşin hareketleri belirliyorsa işte hayatımızda da bizim sınav olduğumuz hayatımızın kışı olduğu, hayatımızın sonbaharı olduğu, hayatımızın ilkbaharı olduğu zaman dilimleri var. İşte astrolojide Satürn'de bizim idrak zamanımızın geldiğini bize ifade eden, anlatan bir yapı. Bu yüzden de o bitkinin yetişmesinin sebebi güneş değil. Ama güneş onun vesilesi ve güneş onun zaman dilimini gösteriyor. Dolayısıyla hayat ve canlılıkla atmosferik olaylar ve atmosfer dışı olaylarda yani gezegenlerin hareketleri, yüzündeki yıldızlar, bunların hareketleri arasında bir eş zamanlılık var. Ama hiçbir zaman sebebi değil. Sebebi yok. Sebebi Allah. Anlatabiliyor muyum? Gökyüzündeki seyyareleri de, gezegenlerde de yaratan Allah. Dolayısıyla Satürn arkadaşlar hayatımızda sınav zamanını gösteriyor. Hangi sınavın zamanındayız? Çünkü sınav bitmiyor. Bu dünyaya sınav için geldik ya. Bu sınav bitmiyor. Bu sınav evlilikten oluyor, çocuklardan oluyor, annem babandan oluyor, işinden oluyor, fiziksel durumundan oluyor, sağlıktan oluyor. İşte Satürn buraya geldiği zaman arkadaşlar böyle durumlar oluyor değerli arkadaşlar. Evet bundan önceki bölümlerde arkadaşlar neyden bahsettik? Satürn'ün gezegenlerle olan ilişkisinden bahsettik. Bu bölümde de arkadaşlar Satürn'ün evlerle olan ilişkisinden bahsedeceğiz evlerle olan ilişkisiyle arkadaşlar gezegenlerle olan ilişkisi arasında şöyle bir fark var Satürn'ün doğum haritasındaki bir gezegene yaptığı tam açı kişiliğin belli bir boyutlarının tanımlanması sürecinin bir çeşit bir ifadesi arkadaşlar ve kişinin neyi gerçek benliğinin esas parçası olarak algıladığını gösteriyor gezegenlerle yaptığı açı bunun haricinde Buna karşılık da arkadaşlar Satürn'ün doğum haritasında bir eve transiti o kişinin bir yaşam deneyimi ve aktivite alanına yaklaşımı ile ilgili adeta bir dönemi ve aynı zamanda o kişinin doğum haritasındaki evine olan transiti o kişinin yaşam deneyimi ve aktivite alanına yaklaşımını belirleyen bir dönemini zaten söylemiştik ve aynı zamanda o döneminin de hayatının hangi aşamalarında ortaya çıkacak. Yani hayatının hangi alanında ortaya çıkacağını gösteriyor. Bakın bu çok önemli. Az önce bahsettiğimiz o gezegenin Pardon, Satürn'ün diğer gezegenlerle olan ilişkisinde o kişinin benliğinin hangi parçasıyla temas ettiğini bulurken, Yerleşimde ise yani hangi ev yerleşiminde olduğuna baktığımızda ise hayatın hangi konusu ile ilgili ortaya çıkacak. İşte bu iletişimle ilgili mi ortaya çıkacak, evlilikle ilgili mi ortaya çıkacak veya buna benzer hangi alanı ile ilgili ortaya çıkacak bunu görüyoruz. Ve aynı zamanda o kişi hayatının hangi döneminin sınavını veriyor. Bunu anlamamıza yarıyor. Genellikle arkadaşlar... Satürn'ün doğum haritamızdaki evlerle olan transitleriyle e, temsil edilen değişiklikler genel olarak e, gezegenlerin transitlerine olan durumlarıyla, Hani bunu nasıl ifade edeceğim bilemedim, e, şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki doğum haritanızda Satürn'ünüz Merkür'ünüze e, bir transit yapıyor. İşte bir kare yapıyor. Burada arkadaşlar sizin iletişimle alakalı bir problem yaşayabileceğinize ya da devletle alakalı bir sıkıntı yaşayabileceğinize, yazışmalar, çizişmeler, evraksal durumlarla ilgili bir ceza yiyebileceğinize tarzına bir şey ifade edebilir. Ama diğer taraftan arkadaşlar Satürn'ün hangi evde olduğu sizin o hayat alanınızda lank diye çıkar. Yani siz düşünürsünüz. İşte benim iletişimle ilgili ne, ne bir problem çıkacak, kimle iletişimle ilgili problemi çıkacak, nerede çıkacak bunu bilemezsiniz. Ama hangi evde olduğunu bildiğinizde o hayat alanından size çıkacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar Satürn'ün doğum haritasındaki evleri olan transite daha çok o evle ilgili konusunu ortaya çıkardığından ötürü sizin karşınıza belirgin bir şekilde çıkacaktır. Çünkü diğer konu hangi alanda çıktığı belirgin olmadığı için onu belki tespit edemezsiniz ama hangi evde ortaya çıktığı daha belirgin bir şekilde oluyor. Ve hayatınızda bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Eğer bir kişi güçlü bir gezegen ile doğmuşsa, yani yönettiği evin içinde yer alıyorsa, Satürn'ün o evde transit yaptığı dönem özellikle önemli ve kuvvetli bir hal alacaktır arkadaşlar. Çünkü o zaman Satürn o evle ilişkili olan gezegene, o evde olduğu dönemde kavuşum yapacaktır. Başka bir deyişle, eğer doğum haritasında ya da doğduğunuzda, Venüs mesela yedinci evde olduğunu kabul edelim. Yani evlilik evinde. Satürn de Venüs'e kavuşum yaptığında nerede kavuşum yapacak? Yedinci evinizde kavuşum yapacak. Dolayısıyla ne olacak? Evlilikle alakalı bir durum gündeme gelecek. Yedinci evde bu kavuşum gerçekleşecek ve o kişinin ortaklık ve sevgi ihtiyaçlarının farkındalığını belirleme ve yapılandırmada benzer bir süreç için iki ayrı sembol sunacak. Yani hem Venüs hem Satürn'ü evlilikle alakalı evinizde gözlemlemiş olacaksınız. Mesela şu dönem itibariyle yükselen Satürn'ler aşağı yukarı Şubat ayı itibariyle, Şubat 2023 itibariyle Venüs, Güneş ve Satürn kavuşumu, yedinci evlerinde aşağı yukarı gerçekleşecek bunu diyebiliriz mesela hani transitlere baktığınız zaman ve devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Dolayısıyla biz buna o doğum haritasının Satürnle ile ilgili ana temasını anlamış oluyoruz yani bu kişinin diyoruz gündemi evlilik evlenme işte işte şu anda mesela bir Mars transiti var bu Mars transit'i ikizlerde ve geri harekette olacak. Dolayısıyla pişman olma, dönme ya da işte sevgilim geri döner mi sorularının cevapları bu dönemde kendini biraz daha gösterecek. İşte bu Satürn'ün olduğu yer arkadaşlar sizin iki buçuk senelik temanızı oluşturuyor. Yani olayın ana teması burada. Bu adam bu dönemde bununla alakalı bazı durumlar yaşıyor baskı altında. Çünkü duygu ve aktivitelerinizle yüzleşme baskısını yaşamınızda daha gerçekçi olarak aylarca ve hatta muhtemelen iki yıldan daha fazla bir süre boyunca ana tema olarak deneyimleyeceksiniz. Çünkü Satürn bir burçta iki buçuk yıl kalıyor. Ortalama burcun büyüklüğüne göre değişebiliyor bu ve bu yani bunun retro hareketi falan filan var. Kafadan 2,5-3 yıl. Ve oradan geçiş 2,5-3 yıl. Ve bu eğer sizin yükseleninizde ise 1, 2, 3, 4. eve kadar gelir. Ondan sonra vay anam vay. Ama onlara birazdan gideceğiz Şimdi değil. Evet. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar aşağı yukarı dedik 2,5-3 yıl civarında o dönemde Satürn'ün geçtiği alan sizin gündeminiz olur. Ancak her koşulda Satürn'ün ev konumu mutlaka kişinin daha nitelikle yapılandırmaya ve belirlemeye çalıştığı ya da belirlemeye çalışması gerektiği yani yoğunlaşmaya çalışması zorunlu olan alanı bize ifade ediyor. Kişisel deneyim alanını ve kişinin hangi yaşam aktivitesi alanında sağlam, kalıcı bir anlayış ve yaklaşım oluşturmaya çalışıyor olması gerektiğini gösteriyor. Arkadaşlar böyle anlatırken tabii ki boğazımız kuruyor. E bazen de yutkunurken bu mikrofon hassas olduğu için böyle yutkunma seslerini de alıyor ama nasıl engelleyeceğimi bilemedim. Siz biliyorsanız aşağıya yazın. Satürn'ün arkadaşlar 12 evin tümünden geçiş döngüsü tam bir yaşam deneyimi olgunlaşma dairesi olarak değerlendirilir. Ve Satürn'ün herhangi bir evdeki anlamıyla ilgili bir başlangıç veya odak noktası vurgulandığını bilmek de aynı derecede önemlidir. Satürn'ün doğum haritasındaki konuma bu döngünün ve sembolizmanın yani Satürn semboliğinin e, sembolize ettiği büyüme sürecinin doğal bir odak noktası haline geliyor haliyle. Şimdi e, Grant Levy diye bir adam var. E, bu arada yani bu bilgileri size Stefan Arroyo'nun kaynaklarından aktarıyorum ve onlara kendimden de bir şeyler kataraktan size ifade ediyorum. Grant Levy Satürn döngüsü üzerinde çalışmalar yapmış bir herif ya da kimse artık yani. Belki bayan da olabilir. Kendisini tanımıyorum ama bu alanda önemli olan bizim için ne ifade ediyor? İşte bu şekilde Çalışmalar yapmış ve bunlarla alakalı astrolojik bilginin pratik uygulamasına önemli bir adım olmasına ve bir pek çok önemli bilgi taşınmasına rağmen Satürn döngüsünün sadece bir açısını yani dünyasal başarı ve kariyer amaçları ile ilgili olan ilişkisinin anlamına fazlaca vurgulamış arkadaşlar bu kişi. Eğer kişi Levi gibi Satürn'ün evlerdeki transitlerine yaşam deneyiminin sadece bu alanı için Endeks olarak kullanıyorsa o zaman gene onun gibi mesela dördüncü evi Satürn onuncu ev alanına yaklaşınca başarılara yol açacak olan yeni başlangıçlar odağı vurgulanmalıdır demiş. Yani e, burada şunu demek istiyor. Satürn sizi bir alanda zorluyor ya o zorladığı alanda iki buçuk üç senenin sonunda ve e, o evi terk ederken altı derecelik ork kalınca onun gitmeye başlıyor ve artık o size bir hediye veriyor. Hediye derken zaten siz artık siz değilsiniz. Hani Ben açken ben değil değil, siz zaten evinize atlıyor. Ve hani elinizdeki mevcut duruma bile şükreder hale geliyorsunuz. Ve o şükreder hale geldiğiniz zaman da size bir hediye veriliyor. Bu yaklaşımda Satürn'ün arkadaşlar özellikle 1, 2 ve 3. evlerdeki transite bu dönemde yani bu çok önemli bir dönem bir, iki ve üçüncü evlerdeki transiti. Niye? Çünkü o birinci evin başlangıcı ne yapıyor? Sizin yükselenize denk geliyor. O Satürn arkadaşlar, o Satürn, o yükselene bir denk geldi mi? Allah! Tam da böyle 33'lü yaşlara denk gelir o. Oradan bir giriyor, birinci ev, benlik, Ondan sonra ikinci ev para, üçüncü ev iletişim, dördüncü ev ana baba tamam mı? Ve o dördüncü evde iyice var. Immun Coel. Yani cehennemin dibi, haritanın en dip noktasında sizi oradan tak ve o toplamda yedi buçuk yıl sürüyor ama değil yedi buçuk yıl, sekiz yıl sürüyor. Sekiz buçuk yıl sürüyor. ileri gerilerini falan harekete şey yaptığınız zaman ve e, diyor ki bu yaklaşıma göre yani bu Levi, bu belirsizlik dönemi olarak adlandırmış. Bu 1, 2, den geçerken. Çünkü hakikaten belirsiz oluyorsunuz. Kendimden biliyorum. Hakikaten öyle bir dönem. Ee, o şekilde adlandırılmıştır. Daha ileride netlik kazanacak olan ihtiraslara bir hazırlık dönemi olması e, durumu oluyormuş arkadaşlar. Yani burada daha ileride daha büyük durumlar var ve daha büyük durumları bir ön hazırlığı niteliğinde olduğunu söylüyor. Eğer kişi astrolojiyi sadece mesleki rehberlik için veya belki büyük bir büyük bir şirketteki veya devlet kurumundaki personel işler için kullanıyorsa, o zaman bu Levi'nin yaklaşım ve kuramları yeterli ve oldukça kesim gözüküyor. Çünkü Satürn'ün oradaki ifadeleri daha net. Ama kişi insanlara daha özel ve ince seviyede danışmanlık yapıyorsanız mesela ki beni şu anda dinliyorsanız astrolojiye merakınız oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyorum ve belli bir oranda bilgi seviyenizin olduğunu tahmin ediyorum. Ve iyi kötü kendiniz belki kendi haritanıza bakıyorsunuz belki eşinizin dostunuza danışmanlık veriyorsunuz. Belki ufak ufak bu işi yapıyor da olabilirsiniz. Eğer diyor Levi bu şekilde diyor danışmanlık yapıyorsanız diyor, daha kişisel duygular ve ihtiyaçlara yönelik çalışıyorsa o zaman diyor astrolojik danışmanlık hizmeti verdiği kişiye 7 yıl sürecek bir belirsizlik döneminde olduğunu ve bu süre boyunca şurada tarif edilemeyen, çünkü neden tarif edilemiyor? Çünkü 7,5 senede birçok şey yaşayacak arkadaşlar. Bir sürü fevkalade olaylar olacak ama zamanda kişinin yaşamına büyük heyecan ve önem getirecek olan İş, meslek girişimi oturup beklemekten başka bir şey yapamayacağını söylemekte de pek değerli bir şey değil. Yani demek istediğimiz şey şu. Satürn San yükselenden girdi. Birinci ev iki buçuk yıl. ikinci ev iki buçuk yıl. Üçüncü ev iki buçuk yıl. Yedi buçuk yıl. Hadi iki, iki yılda o rüzgarıydı bilmem şuydu buydu. Bir yükselenle temasıydı. E şimdi ne yapacaksın? Hayatında sekiz yıl bloke mi edeceksin? Hayır. Yaşayacaksın. Nasıl yaşayacaksın? Arko sürün. Cildine iyi gelir. Sürüneceksin. Yani sürüneceksin. Orada sürünürken teslimiyet duygun gelişecek. Kabul duygun gelişecek. Beyazların çıkacak. Zorlanacaksın. Hayatında pamuk ipliğine bağlı olan, ayakları yere sağlam basmayan ne varsa takır takır takır takırdayacak. Bunun yolu yok arkadaşlar. Bunun yolu yok. Yani gerçekten de böyle ki Satürn yapmıyor bunu. Başından da söylüyorsun. Satürn sadece bu dönemi yaşadığını ifade ediyor. Tamam mı? Geleceğe ait beklentilere dair... Pozitif ve umut verici bir şeyler söylemeyi öncelikli bir alan olarak kullanarak astroloji danışmanlıklarını bu tarz şeyleri anlatırken de arkadaşlar yani anlamsızlığı zamanla ortaya çıkan ve sadece danışmanın yanlış anladığını ve cehaletini örtmeye yarayan bir danışmanlık tarzı oluyor bu yaklaşım ve aynı zamanda da bunun haricinde tersine yaklaşımlarda da var. Kibar kibar söylüyor işte. Ya işte kırılı verirsiniz, dökülür verirsiniz işte, şöyle olur verir, böyle olur verir falan. Arkadaş, kötü bir şeyler varsa kötü bir şeyler söyle de adam ona göre önlem alsın, değil mi? Yani ben birazcık daha bu kafadayım. Birazcık daha gerçekçi davranılması gerektiği kanısındayım. Hani kibar söyleyeyim, incitmeyeyim, kırmayayım, dökmeyeyim derken hani gerçeklerden de uzaklaşmanın bir anlamı yok. Danışanlarla olan bu Satürn mevzusunda arkadaşlar böylesine hayali, ümitler sunmanın aslında danışmanlıkla da alakası yok. Bu sadece kişiyi mevcut gerçeklerden ve duygular yerine fantezi üzerine odaklanmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla da bu tip astrolojik çalışma pek çok astrologun kesinlikle özdeşleşmek istemedikleri bir durum ya da işte iddia ettikleri falcıların yöntemlerine benziyor. Hani Umut verici. Yani 7,5 sene şöyle zorlanacaksın ama işte şöyle de kazanacaksın, şöyle de olacak, böyle de olacak. Hani çok öyle umut etme gerek yok yani. Yani bir şeyler kötü gidecekse kötü gidecek yani. Hani o yüzden de neyse o. Astrolojide kullanılan bütün gezegenlerin sembolleri aslında Satürn kadar yaşanan anın gerçekliğiyle yüzleşmeye gereğine bu derece güçlü şekilde dikkatimizi çeken bir başka gezeneğen daha yoktur arkadaşlar. Çünkü Satürn senin o duvarla yüzleştirir. Bundan dolayı da Satürn döngüsünü danışanlarınıza ya da benim danışanlarım veya arkadaşlarımıza açıklayabilmek veya kendi deneyimlerimizi anlatmakta kullanabilmek için daha yapıcı bir yöntem belirleyebileceğimizi ben düşünüyorum. Ama ne kadar belirlesek gerçeklerden de uzaklaşmamak gerektiğini söyleyebilirim. Satürn döngüsünün gözlemenin en iyi yolu doğum haritasındaki kişisel ve bireysel alana temsil ettiği için birinci evi vurgulayarak sonsuz bir gelişim sürecini sembolize eden tüm döngü dairesinin bütünlüğü üzerine odaklanmaktadır. Birinci evi bir belirsizlik dönemi olarak değerlendirmek yerine tüm dairenin en önemli fazı olarak irdelemek Kişi için Satürn döngüsünün önemini sadece kariyer ve mesleki değişikliklerin belirtisi olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve ruhsal seviyedeki kişisel, içsel gelişimin, olgunluğun, tekamülün ifadesi olarak ele alınabilir. Çünkü ne dedik? Satürn geldiğinde senin o konfor alanına yıkacak, seni o kabuğundan çıkartacak, yok diyecek. öyle. Ot gelip, odun gitmek yok diyecek. Zorlanacaksın diyor ve zorluyor arkadaşlar. Yani nereden zorluyor? Satürn altıya geldi, nereden zorluyacak? Sağlıktan mesela. Satürn'ün çeşitli natal evlerden transitini işte bu şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Her evin detaylarına girmeden önce bu Levi'nin anlattığı anlamlardan ve daha geniş psikolojik bir yaklaşımla Satürn'ün haritanın çeyrek dairelerinin transitlerine alternatif bir bakış açısı getireceğiz. Benzer açıklamaları arkadaşlar çok değerli yazarlardan Dan Rudyard tarafından da geliştirilen kavramlar temel olarak açıklanmış. Mac Robertson'un The Transit of Saturn adlı kitabında çok fazla bilgiler yer almıştır. Şimdi doğum haritasını biliyorsunuz. Zaten bunu dinliyorsanız doğum haritasını bilmiyor gibi bir şey söz konusu olamaz sizler için. Doğum haritanızda arkadaşlar birinci daire dediğimiz, bir çeyrek daire dediğimiz birinci, ikinci ve üçüncü evler var. Tamam mı? Satürn burada arkadaşlar asıl varlığımızı ve kendi farkındalığımız konusunda büyüme yeteneğimizi gösterir. Yani Satürn birinci evinizden, ikinci evinizden ve üçüncü evinizden geçerken benim değerlerim anlamında. Ben, benim değerlerim, benim iletişimim. Yani sizi siz yapan özelliği size kazandırır. Nasıl kazandırır? Döve döve. Kendin olmayı bileceksin diyor. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici diyor yatarken İşte sana başkası olma kendin olu. O Satürn birinci, ikinci, üçüncü evden geçerken sana öğretir. İkinci çeyrekten geçerken arkadaşlar. Satürn anlayış kapasitemizi ve kendimizi ifade etme tarzımızda büyümeyi gösteriyor. Nerede? Dördüncü, beşinci ve 6 evde. Anlayış kapasitemiz ve kendimizi ifade etme tarzımızdaki büyümeyi. Ne demek bu? Dördüncü ev neydi? Aile evi, baba evi. Orada belki sütten kesileceksin. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreneceksin. Anne babadan maddi manevi menfaat almadan onlardan ayakta kalmayı öğrenmen gerekiyor olabilir. Bu bir. İkincisi ev. Evin sorumluluklarını alman gerekiyor olabilir. Ondan sonra beşinci evde işte aşk konuları olabilir ve bu aşk konularını herkese gidip spidi gonzaleslik yapmaman gerekiyor olabilir. Çapkınlığın bedellerini ödemen gerektiğini gösterebilir. 6 i̇şte evde sağlıkla ilgili konuları gündeme getirebilir ve sağlığın kıymetini anlamana sebep olabilir. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde de arkadaşlar yedinci, sekizinci ve dokuzuncu evler var. Burada da Satürn diğer insanlarla işlev görme yöntemimizi ve diğer insanların birey olarak farkına varma yeteneğimizi gösterir. Bakın bu çok önemli. Çok önemli. Ne diyor? İnsanların yani karşı tarafın kendi bireyliğinizin haricinde karşı taraf Onların da aslında bir birey olduğunu, o toplumun fertlerinin de aslında birer değer olduğunu anlaman gerektiğini söylüyor. Diğer insanlarla işlev görme, yani onların kabiliyetlerini anlama, senin hayatındaki yerlerini bilme ve bu kabiliyetlerin yanı sıra o insanları bir birey olarak farkına varma yeteneğini gösteriyor. Örnek, Satürn 7. evde. Transit alıyor. Evlilikle ilgili. Karının ya da kocanın kıymetini anlayıncaya kadar seni orada sürüm sürüm süründürecek. İkim parçalanacak. Ben doğrusunu yaptım, ben şöylesini yaptım. O bana bunu yaptı. Bu bana bunu yaptı. Ben asla kendimden işte şey vermem, ödün vermem. İşte dedin dedin dedin. Sürüm sürüm süründün ama diyor ki hayır diyor Satürn orada. Karşındaki insan bir insandı. Bir tek kendini insan görüp başkalarını bir nesne olarak görüyordun. Bunu yapamayacaksın diyor. Bakın mesela şimdi örnek veriyorum. yükseleni aslan olan birisini düşün. Birinci evde ve yükselende aslan var. Aslanlar, koç aslan yay, bunlar astrolojideki en çok narsistik özelliğe sahip insanlardır. Özellikle narsist kişilik bozuklukları olan kişiler daha çok aslanlardan çıkıyor, yükselen aslanlardan. Çünkü aslan psikolojik astrolojide zaten ego demek. Tamam mı? Şimdi yükselen aslanın tam karşıt burcu, yani 7 eve denk gelen burcu kova ve oğlak. Kova'da biz bilinci vardır, Oğlak'ta da birey olma birinci vardır. Ama o yükselen hastanın narsist kişilik bozukluğu varsa, örnek, o zaman karşısındaki insanları bir birey değil bir nesne olarak algılayacak. Yani sizi insan yerine koymayacak. Siz zannedeceksiniz ki benim duygularımı anlıyor, o beni anlıyor ya da işte bir de empatsınızdır, empat kişiliksinizdir. Size, yani o bilinçaltında siz e, çocukluğunuzdan kalma bir durum vardır. Kendinize zulüm edecek bir e, partneri, eşi bulmuşsunuzdur kendinize. Bilinçaltınız gitmiştir, buldurmuştur. O da sizi ilk önce aynalama yapar. Yıkar, yağlar filan. Ondan sonra paspası altınızdan bir çeker. Benim eski ortam vardı Yasin abi. Onun affedersiniz bir lafı vardı. Buradan kendisine saygıyla selamlıyorum. <gülüyor> o paspas bir çekildi mi altınızdan? Banda bok gibi yayılıp kalmak. Deyimi buydu adam yani yayılır kalırsınız. İşte o zaman siz onun üstüne gidersiniz. İçindeki beni göster diye. İçindeki beni gösteremez çünkü içinde ben yok. Çünkü karşı tarafta empati kabiliyeti yok. Zaten sizde de insan görmüyordu. Nesne görüyordu ve sizi kullanıyordu. Ta ki ne zamana kadar? Satürn 7. evinde ebesine atlayıncaya kadar. Ve Satürn 7. evinde ebesine atladığında o narsiz kişilik Sürüm sürüm sürünmeye başlıyor. Şimdi narsist kişilik bozuklukları tedavi edilemiyor. Burada bahsettiğim narsist kişilik bozukluğu olan insanlar değil. Narsist kişiliklerden daha henüz bozulmamış. Bozulmamışken Allah onu terbiye ediyor. Bakın evren yaratıcı tevazuyu sever. Çünkü mütekebbir olan Allah'tır. Tamam mı? Kibir sahibi Allah'tır. Kibir kulağa yakışmaz. Kibir Allah'a yakışır. Bizim inancımız da böyle arkadaşlar. Firavunlar var. Bir sürü Kur'an'da anlatılıyor bunlar. O yüzden de orada o 7. eve geldiği zaman kendisine ödün vermeyen hanımefendiler ya da beyefendiler ondan sonra böyle sürünerek bazı şeyler anlıyor, anlayacak. Başka yolu yokmuş. bu işte. Üzülüyoruz mu? Üzülüyoruz yani keşke böyle anlamasalar yani insan gibi anlamasalar. Ama anlamıyor işte. Zaten sen onun için bir sopasın, taşsın yani nesnesin yani. Anlatabildim mi? Böylelerine dikkat edin. Evet, devam ettiğimizde üçüncü çeyrek kaldı. Üçüncü çeyrek de, şu pardon, ikinci çeyrekte yedinci ev anlattık da, sekizinci evde zaten depresyona girecek. Mesela Satürn yani yükselen aslandan bahsettik. Sekizinci ev balık. Devam et, sekizde depresyon. Bir e, kurban psikolojisi onun içinden çıkabilirse 9. eve geçecek, ilmini artıracak. Bu işler niye böyle? Ondan sonra artık yeni bir uyanışa geçiyor. Üçüncü şeye geçtiğimizde 10. 11. ve 12. evlerde kariyer yapıyor, işini geliştiriyor, toplum içerisindeki görüntüsünü şey yapıyor, yaptım, ettim, kabiliyetliydim falan diyor. O bilgiyi, yani ilk önce o 9'da öğrendiği bilgiyi 10. evde meslek haline getiriyor. 10. evde meslek haline getirdikten sonra o işin artık piri noktasına, toplum tarafından o işle anılır kişi noktasına geliyor 11. evde. 12. evde de artık onun böyle hırslı bir şekilde öğrenme, yapma, etme değil de o işin bilgeliği noktasına gidiyor. Çünkü 12 balık. İşte orada da ne oluyor? Yani 10, 11, 12. evlerde kişini kazanmış oluyor. Satürn'ün diğer insanlar veya toplum üzerindeki etki kapasitemiz ve bunun ifadesinde büyüme yeteneğimizi gösteriyor. Yani seni öyle bir olgunlaştırıyor ki o Satürn. Toplum üzerindeki sizin etkiniz, nasıl bir insan olduğunuz, hani itibara muhteber olmak lazımdır, iktidara muktedir olmak lazımdır. Değil mi? İtibara, itibar sahibiyim ben diyorsun. Neden? Çünkü toplum tarafından benim bir kimliğim var, şeyim var diyorsun. İşte itibar böyle. İktidar sahipleri muktedir olması gerekiyor. Ona yönetmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada o olgunluk seviyesinin insanları etkileyebilecek olgunluk seviyesi artı toplumsal kimliğin oluşturulması çok fazlaca ön Plana çıkıyor arkadaşlar. Satürn diğer insanlarla veya toplum üzerindeki etki kapasitemizin ifadesine büyüme yeteneğini gösteriyor. Evet, bu bahsettiğimiz kavramlar arkadaşlar doğası gereği genel olarak bir astroloğun Satürn döngüsü anlamında eee anlamlarıyla alakalı genel fikir vermek amacıyla bu anlattığımız konular. Birçok vakada daha farklı şeyler de olabiliyor. Satürn'ün tam ev konumu tarafından gösterilen belirgin deneyimlerin anlaşılması bu genel tabloyla yani bu anlattığımız konularla e, ilgili ve akılda tutulması gereken konulardı arkadaşlar. Şimdi bu e, konu biraz uzadı. Dolayısıyla da bunu... Bu bölümü artık bir sonlandıralım ve bir sonraki bölümde bu konuya devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra da birinci evde, ikinci evde, üçüncü evde falan şeklinde e, devam ederiz. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz e, bu videonun altında WhatsApp'tan e, WhatsApp numaramızı görebilirsiniz ve oradan ulaşabilirsiniz astroarif.com web sitemiz. Orayı ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.